Oh Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve 28 Mart 2023, Ramazan'ın 6. günündeyiz. Ecir Kapısı Derneği olarak Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftarlık sıcak yemek çıkartıp, mutfağımızda hazırlıklarını tamamlayıp, Depremden etkilenmiş ve mazlum, mağdur, yetim, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Günahlarımızdan arınmış tertemiz şekilde Ramazan bayramına ulaşmayı nasip eylesin. Oh, oh.